Bu videoda yüzdelik sayıları ondalık sayıya çevirmeyi öğreneceğiz. Eğer zaman kalırsa ondalık sayıları yüzdeye çevirmeye de bakarız. Şimdi çoğunuzun yapabileceğini düşündüğüm bir örnekle başlayalım. Mesela elimizde yüzde %50 var diyelim. Bu sayıyı ondalık sisteme çevirmek istiyorum. Tahminen %50'nin ondalık sistem halini biliyorsunuzdur. Eğer mesela bir üründe yüzde %50 indirim var deseydim bunun fiyatın yarısı olduğunu anlardınız. Peki yarımı ondalık sayı olarak nasıl gösteririz? Yarımın ondalık olarak ifadesi 0,5'tir. Aslında bu örneği kafadan hesaplayabilirsiniz. Peki bu yüzde 50'yi 0,5'e çevirmenin bir sistemi, sistematiği var mı? Bu çok kolay. Tek yapmanız gereken yüzdeniz ne ise, yüzde o sayıyı yazmak. Yüzde. Örneğin yüzde 50, 50 bölü 100'dür. O da 5/10'dur. bölü 5/10 da 0,5 eder. Şimdi bunun çok daha kolay bir yolunu göreceğiz. Bence bunu aklınızdan yapabilirsiniz. Örneğin 50 diyelim. Virgül görebilmeniz için şuraya virgülden sonra bir 0 ekliyoruz. %50'yi ondalık sayıya çevirmek istiyoruz. Yapmamız gereken yüzde işaretinden kurtulmak yani. Yüzde işaretini kaldırıyoruz ve virgülü 2 basamak sola kaydıracağız. Evet 1 2 Virgül artık burada. Bu sayı 0.5 0 0'dır. %50 eşittir 0.5 0 0. Ama sondaki sıfırların bir değeri olmadığı ve kullanmayacağımız için bunlardan kurtuluyoruz. Yani %50 eşittir 0.5. Tahminen bunun çok kolay olduğunu düşünüyorsunuzdur. Peki biraz daha zorlaştırırsak ne olur? %50'yi aklımızdan yapabiliriz. Şimdi biraz daha zor bir şeyler deneyelim. Örneğin, yüzde 16,32 dersem ne yaparız? Az önceki yöntemle yapıyoruz. Hemen şuraya yazıyorum, yüzde 16,32. Önce yüzde işaretinden kurtulacağız. Virgülü 2 basamak sola kaydıracağız. 1, 2. Virgül artık burada. Buradakini taşımış olduk. Yani 0,10 binde 1632 eşittir yüzde 16,32 ediyormuş. Şimdi olayı kavramaya başladığınızı düşünüyorum. Başka bir örnek yapalım. Bunu da yeşille yapalım. Bu biraz daha karışık olsun. Mesela yüzde 0,25. Şimdi en başa bir 0 daha ekledim. 0 nokta 25. Belki de 0, 0 nokta yazmalıyım. Öyle daha güzel. Şimdi bunu neden yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz ama birazdan anlayacaksınız. Hatırlamanız gereken en önemli şey şu. Buraya yazıyorum. Az önceki metodu takip ediyoruz. Yüzde işaretinden kurtuluyoruz. Virgülü 2 basamak sola kaydıracağız. Sonuç 0,0025 etti. 10.000'de 25. Yani yüzde 0,25 eşittir. 10.000'de 25'miş. Şimdi bunu yüzde 25 ile karşılaştırmak istiyorum. 25. Peki bu kaça eşit olabilir? Yaptığımız şeyi tekrar uygulayalım. Yüzde işaretinden kurtulalım ve virgülü 2 basamak kaydıralım. 25. Peki virgül nerede olacak? 25 ve %25,0 25 virgül 0 birbirine eşittir. Eğer yüzde işaretinden kurtulup virgülü iki basamak sola kaydırırsak, 0 virgül 25 ondalık kesrine elde ederiz. Yani 25 0 virgül 25 iken, yüzde 0 virgül 25 0 virgül 0 0 25'e eşit. Birkaç örnek daha yapalım, bu sefer de tam tersi olsun. Ondalığı yüzdeye çevirelim. Örneğin 0,01'imiz olsun ve bunu yüzde şeklinde yazmak istiyoruz. Az önce yaptıklarımızın tam tersini yapacağız. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Birincisi sayımız her neyse onu yüzde çarparız ve önüne yüzde işaretini koyarız. 0,01 çarpı 100 eşittir 1, yüzde işaretini de koyduk. Cevap yüzde 1. Ya da daha kolay bir yöntem kullanabiliriz. Yüzdeyi şimdi ondalığa çevirirken virgülü iki basamak kaydırıyorduk sola doğru değil mi? O zaman kesri yüzdeye çevirirken tam tersini yapabiliriz. Bu sefer virgülü iki basamak sağa kaydıracağız. 0,01. virgül 0 1. Bu sefer iki basamak sağa yani virgül burada. Virgül bu noktada olduğunda öndeki sıfırın bir değeri yok demek. Ve böylece cevap 1 virgül oluyor, bu da zaten 1 demek. Yani virgülü 2 basamak sağa kaydırmakla 100 ile çarpmak aslında aynı şeydir. Eğer bir sayıyı 10 ile çarparsam, bu virgülü 1 basamak sağa kaydırmakla aynı şey. Eğer bir sayıyı 10'a bölersem, bu da virgülü 1 basamak sola kaydırmak olur. Bir iki örnek daha yapalım. Diyelim ki 1 virgül 25 ve bu sayıyı yüzde haline yazmamız gerekiyor. En kolay yol, şuraya yazmak istiyorum 1 virgül 25. Şimdi virgülü 2 basamak sağa kaydıracağız. Sonra yüzde işaretini ekledik. Sonuç yüzde 125. Günlük yaşamda yüzdeyi çok kullanırız. Mesela size şöyle bir şey söyleseydim. Bir ürüne fiyatının, gerçek fiyatının 1 virgül 25 katını ödedim deseydim, ne anlardınız? Yüzde 125'ine ödediğimi anlardınız. Eğer bu örnek size bir şey ifade etmiyorsa, bence bu örneklerden bolca çözünüz. Şimdi birkaç tane daha yapalım. Bir bakalım, 0,003'ü yüzde halinde yazmak istiyorum. Yine virgülü 2 basamak sağa kaydırıyoruz. 1, 2. Bu 0,003'ü yüzde çarpmakla aynı şey. Eğer virgülü 2 basamak sağa kaydırırsak, 0,03 elde ettik ve yüzde işaretini koyduk. Bu, baştaki sıfırın hiçbir değeri yok. Bu da, yüzde 0,3 ile aynı şey demek. Önemli olan şunu anlamanız, bir kesri yüzdeye çevirirken, ya da tam tersini yaparken aslında yaptığımız virgülün yerini değiştirmek. Ve şunu hiç unutmayın, bir kesri yüzdeye çevirirken, yüzde işaretinin önündeki sayı büyüyecektir. Ama yüzdeyi ondalığa çevirirken, daha küçük bir sayı elde edeceğiz. Mesela, Mesela yüzde 25 ile 0,25 aynıdır. Bu yüzde, bu da kesir. Yani daha büyük bir sayı olan 25'ten daha küçük bir sayı olan 0,25'e dönüştü. Yüzde 25 eşittir 0,25. Aynı şekilde bir ondalığı düşünelim. Mesela 0,1. Yüzdeye çevirdiğimiz zaman daha büyük bir sayı olacak. O zaman 0,1 eşittir yüzde 10. Peki bunu nasıl yaptık? Virgülü 2 basamak sağa kaydırdık ve böylece bir tane de sıfır eklemiş olduk. 1, 2 ve böylece 10 çıktı. Yüzde 10. Evet, umarım bunlar şimdilik yardımcı olmuştur. Yakında görüşmek üzere.